Sonsuz olsun aşkımız dedim de neydi kusurumuz Kusur falan aramadım da sen kiminle mutlusun Huzur benim dilimde sen huzur gitti mutsuzum Kızım senin yüzünden ben geçmişimi unuttum Gül dalında sen benimle güzel dünya unutma Kurutma gülleri ben, övürdüm bir anda için senin kan ağlarsa, sevmişsin sen bayan içimde çığlıklar duyan yoktu vay anam Dert çok bende çekmek istersen, derdimi anlattım sen dinle Derdime derman bulanı bir gönder gönder gelsin hesabı bende Hesap bende sen verme yaptığında kal dur Dilim benim tutulmuşsa güzelliğin kutludur Hak mıdır bu yaptığım bir ağla deyip sustururum Ben sinirle yazdığım bir tonla sözü yapmışım Ay kırdım bak hayata beden böyle canlanır Can alır bu sözlerimde gözlerimde kanlımı Ay göründü yüzünden ben içimden ağladım Der keder bugün benimle bırakmadı bak yakamı Yalardı ellerimle bu kaçıncı şarkındı Kızardı gözlerimle yok. Almadım Yoktum ona gerek duymadım baba Sor dinleyen anlatsın Beni sana göre halimi sen Sonra gül bana Gül bana bir sen bana bak sonra Dersin değişmişsin Eski halin yok senin Dert benim keder benim Çeken benim de sen kimsin Yavdım yine seni son satırlara Kazdın kuyumu sen hep yarınlara Günahlar içinde bir sen var Suçlu mu bendim her şeyin yalan Suç benim günah benim Bu hayat benim tercihim Gül derim bu dertli günde ah